Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu, koç olanlar Şubat 2023 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili koç burçları Şubat ayı yorumlarına geçmeden önce ufak bazı hatırlatmalar yapmak istiyorum. Öncelikle kanalda hali hazırda devam eden ve 10 Şubat tarihine kadar devam edecek olan bir çekiliş var. 100 bin abone özen sizlere bir takım analizler hediye etmiş oldum. Hem kanalda buna ilişkin video paylaşımı var hem de instagram opikus adresinde Son posta çekilişe dair detayları görebilirsiniz arkadaşlar. Bununla beraber yeni karşılaşıyorsak veya uzun zamandır birlikteysak ancak henüz abone değilseniz abone olarak videoyu beğenerek yorumlarınızı paylaşarak destek olabilirsiniz. Kanala ayrıca destek olmak isteyenler teşekkürler ve katıl butonunda kullanabilirler. Hemen vakit kaybetmeden şubat ayı yorumlarına geçelim. 3 Şubat tarihinde Güneş-Uranüs karesi kesinleşiyor. Güneş 14 derece kova burcunda, Uranüs ise 14 derece boğa burcunda bulunacak. Bu kare görünümle beraber özellikle 11. ev ve 2. ev bandında bir kriz var. Yani mali bir kriz, parasal bir kriz, kariyer gelirleri ve giderleri arasındaki bir kriz özellikle harcamalar noktasında e, ay başında dikkatli olması gereken bir gündemi işaret etmekte. Bununla beraber arkadaşlık ilişkilerine karşı da biraz daha dikkatli olmak tedbirli olmak gerekiyor gibi gözüküyor. 4 Şubat tarihine geldiğimizde Venüs Mars karesi kesinleşecek. Venüs 11 derece balık burcunda. Mars ise 11 derece ikizler burcunda bulunacak. Yani 3. ev ve aynı zamanda 12. ev. Burada tabi bazı haberler alınabilir. Bazı kararlar alınabilir özellikle geçmişte kaybettiğiniz bir takım mali fırsatlar varsa bunu telafi etmek adına yeni atılımlarda bulunmak gerekebilir. Aynı zamanda bir aşk meselesi varsa kendi içinizde takla sakladığınız kendi içinizde büyüttüğünüz bununla alakalı bir durum açığa çıkabilir. Biraz zorlayıcı enerjiler. Biraz bizi yoran enerjiler ama aşkta özellikle tutkuların arttığı, ekonomik anlamda harcamaların ve duygusal yoğunluğun da aynı zamanda aynı oranda arttığı bir görünümden bahsediyoruz. 5 Şubat tarihine geldiğimizde ise Aslan Burcu'nda bir dolunay var. Bu dolunay 16 derece Aslan Burcu'nda meydana gelecek ve ayın başındaki Uranüs Kalesi'nden etki alacak. Bununla beraber Mars'tan da güzel bir açı alıyor bu dolunaya baktığımızda. Beşinci de meydana geliyor. 5-11 hattı tetikleniyor. Özellikle aşk hayatınızla alakalı tabii ki bir kapanıştan bahsedebiliriz. Yani bir flörtün bitişi, ani bir kararlı bir ilişkinin tamamlanması. Bununla beraber çocuklarınız, çocuklarınızın harcamaları, çocuklarınızın ihtiyaçlarıyla alakalı bir kriz ortaya çıkabilir. Aynı zamanda e, bu bir proje ise ile alakalı da kendinizi yeterli hissedip hissetmediğinizle alakalı bir karışıklık içerisinde olabilirsiniz. Tabi e, bu konu yatırımlarla ilgili de olabilir, e, paranızı yatırdığınız araçlarla ve metotlarla ilgili de olabilir. Bu konuda da çok büyük riskler almamaya gayret göstermeniz yerinde olacaktır. Ancak Mars'tan destek alıyor 3. evden. Yani yeni fikirlere açık olun. Yakın çevrenizin görüşlerine değer verin. Belki yakın çevrenizdeki insanlarla paylaşabilirsiniz. Ee, belki farklı bir teklif veya farklı bir kararla sürece yön verebilirsiniz ve değişim sağlayabilirsiniz. Dolayısıyla e, çok riskli hamlelerde bulunmadan size heyecan veren ama aynı zamanda e, ucunu göremediğiniz, sonunu göremediğiniz konulardan uzak durmakta fayda olacaktır. Evet 10 Şubat tarihine geldiğimizde Merkür-Plüton kavuşumu var. Önemli bir kavuşum. 28 derece Oğlak Burcu'nda meydana gelecek. Tabi son derecelerde meydana geldiği için özellikle haritanızda hangi evlere düştüğünü teyit etmeniz gerekiyor. Şimdi bu kavuşuma baktığımız zaman 10. evinizde meydana geldiğini görüyoruz. Ve biliyorsunuz Plüton uzun zamandır 10. evinizde Oğlak Burcu'nda bulunmakta. Kariyerinizle alakalı, ebeveynlerinizle alakalı... E, hayatınızı çizmeniz gereken rota ve yön ile ilgili olarak büyük dönüşüm ve değişimler yaşattı size. Bu dönüşüm ve değişimlerle beraber aslında artık belli bir noktaya geldiniz ki biliyorsunuz Plüton artık yavaş yavaş kova burcuna geçmeye hazırlanıyor önümüzdeki süreçte. E, Kritik süreçlerden geçtiniz sevgili Koç burçları hayatınıza dair çok kritik kararlar aldınız. Şimdi ise aslında bunların belki de sonuncusunu alacaksınız. Mesleğinizle alakalı bir değişim, medeni durumunuzla alakalı önemli bir karar, insanlara ilan edeceğiniz bir haber, size gelen bir teklif, belki resmi kurumlardan gelen bir belge, bu tarz dönüştürücü gündemlerin karşınıza çıkacağı bir kavuşumdan bahsediyoruz. 11 Şubat tarihine geldiğimizde Merkürün Kova Burcu transiti başlıyor. Merkürün Kova Burcuna geçmesiyle beraber gündeminiz biraz daha arkadaş çevreniz, sosyal ilişkileriniz, gelecek hayalleriniz ve planlamalarınız, bununla beraber tabii ki kariyer gelirleriniz, hedeflerinize ulaşma noktasında izlemiş olduğunuz rota ve görüştüğünüz kişiler üzerine yoğunlaşmaya başlayacaktır. 15 Şubat tarihine geldiğimizde çok özel bir kavuşum var. Bu kavuşum Balık Burcunun 28 derecesinde meydana gelecek Venüs ve Neptün sizin 12. evinizde kavuşacak sevgili Koç Burçları. Bu kavuşum gerçekten çok özel ama 12. elinizde meydana gelmesi aslında bu olayın biraz daha derinliğini artırıyor. Ee, bu süreçte tabii ki ilahi bir etki altında olacağınızı söyleyebilirim. Hele ki haritanız tetikleniyorsa muhteşem deneyimler yaşayabilirsiniz. Bu süreçte Rüyalarınızı, karşılaştığınız insanları, size gelen ilhamları, sezgisel mesajları mutlaka not alın. E, bu süreçte çok farklı deneyimler yaşayabilirsiniz, spiritüel deneyimler yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda ruhsal anlamda büyük bir arınma ve şifalanma süreci yaşayabilirsiniz. E, bununla beraber tabii ki e, hayalinizdeki aşk, hayalinizdeki iş, hayalinizdeki proje her neyse. Bol bol hayal kurun, dua edin, bununla alakalı çalışmalar yapın. Gerçekten 14 Şubat civarı koç burçlarının belki de uzun zamandır kendi içlerinde sakladıkları hayalini kurdukları bir konunun mesajı veya sinyali gelebilir. Belki yekten somut olarak bu mesaj gelmeyecektir ama bununla alakalı bazı sinyaller alabilirsiniz sevgili koçlar. Farkındalığınız artsın bu süreçte yaşananları biraz daha farklı gözlerden görmeye çalışın. 16 Şubat tarihinde Güneş-Satürn kavuşumu meydana gelecek. 27 derece Kova Burcu'nda meydana gelecek. Bu kavuşum 11. evinizde. Satürn uzun zamandır 11. evinizde. Özellikle arkadaş ilişkilerinizi güncellediniz, bir eleme yaptınız. Bununla beraber hedefleriniz, hayallerinizle alakalı çok çalıştınız, çok çabaladınız. Bazen engeller ve gecikmeler ile karşı karşıya kaldınız. Şimdi ise artık... Yeni hayaller, yeni hedefler, yeni projeler için yola koyulma zamanı ama bunlar uzun vadeli hedefler, uzun vadeli projeler, uzun vadeli plan ve programlar buna göre hareket etmekte çok faydalı olacaktır. 18 Şubat tarihinde Güneş'in balık burcu transiti başlıyor. E, Güneş'in balık burcu geçişiyle beraber tabi biraz daha kendi içinize kapanacağınız, kendi dünyanıza çekileceğiniz, e, kendi kabuğunuzda olmak isteyeceğiniz bir aylık süreç başlayacaktır. Bahara kadar uyanmak üzere. 20 Şubat tarihinde ise balık burcunda bir yeni ay var. Bu yeni ay bir derece balık burcunda meydana gelecek ve önemli bir yeni ay. Çünkü satürne kavuşumda ki biliyorsunuz mart ayında satürn balık burcuna geçiyor. Satürn'ün balık burcu geçişinin ilk sinyallerini veren kavuşum ve yeni ay bu yeni ay olacak. 12. Evinizde meydana geliyor. İçsel anlamda aslında bazı büyük kararlar alıyorsunuz sevgili koç burçları. Yani kimseye duyurmadığınız, kimseye belli etmediğiniz, kimseye açıklamak mecburiyetini hissetmediniz ama kendi içinizde kendi kendinize söz ve taahhüt verdiğiniz yeni kararlar var. Aynı zamanda bir takım gizli konular, eski meseleler, travmalar, korkular, blokajlar da bu yeni aile beraber karşınıza çıkabilir. Bu süreçte iyileştirilmesi gereken ve üzerine çalışılması gereken konularla yüzleşebilirsiniz. 20 şubat tarihine geldiğimizde venüs burcunuza geçiyor venüsün burcunuza geçmesiyle beraber aslında biraz toparlanmaya başlayacaksınız özellikle kendinizi daha iyi hissedeceğiniz daha çok dikkat çekeceğiniz fiziksel anlamda çekiciliğinizin ve auranızın artacağı bir süreç etkin olmaya başlayacaktır 21 şubat tarihine geldiğimizde ise merkür uranüs karesi etkinleşiyor Burada özellikle Merkür'ün 14 derece kova burcunda ve Uranüs'ün 14 derece boğa burcunda bulunduğunu görüyoruz. E, bu etkileşim aslında ayın başında bahsetmiş olduğum Güneş-Uranüs karesi ile aynı derecelerde. Yani 3 Şubat tarihinde almış olduğunuz etkiler varsa şayet 22, pardon, 21 Şubat tarihinde de bu etkileri alacaksınız. Burada tabi özellikle parasal konularla ilgili... Hedefleriniz ve hayallerinizle ilgili olarak yeni kararlar alınması gerekebilir, yeni motivasyonlar geliştirilmesi gerekebilir. Belki bir iş teklifi gelecek bir çoğunuza, belki e, önemli bir harcama yapacaksınız, önemli bir e, sermayeye ayıracaksınız, bir yatırım için, bir proje için. Bununla beraber dostlarınız, ve arkadaşlarınızla alakalı da ufak tartışmalar yaşanabilir. Hatta burada tabii kendi değerinizi sorgulamaya çalıştığınız bir süreci de deneyimleyebilirsiniz. Sevgili koç burçları. Ayın sonuna geldiğimiz zaman 22 Şubat tarihinde Merkür Mars üçgeni kesinleşiyor. Merkür 16 derece kova burcunda. Mars ise 16 derece İkizler Burcu'nda bulunacak. Bu etkileşim aslında size güzel haberler getirecek gibi. Özellikle bu dönemde tanışacağınız kişiler gerçekten sizi yükseltebilir, motive edebilir. Yeni projeleriniz için, yeni hedef ve hayalleriniz için güzel anlaşmalar, görüşmeler, teklifler, haberler ve destekler alabilirsiniz. Ve e, aksiyon almaya başlayacağınız, harekete geçmeye başlayacağınız bir sürecin içerisinde olacaksınız sevgili koçlar.